Bu videoda, size verileri doğruya nasıl uygulayacağınızla ilgili örnekler vermek istiyorum. Her zaman kullandığım video formatından farklı bir format kullanacağım bu sefer. Doğrudan Excel üzerinden göstereceğim. Böylelikle Excel veya benzeri bir program kullandığınızda nasıl yapacağınızı da görmüş olacaksınız. Bu sefer işlemlerin matematiğine yani hesaplarına girmeyeceğiz. Genel olarak verileri kullanarak doğru yapmayı ya da regresyon analizi yapmayı bilmenizi, öğrenmenizi istiyorum. Regresyon analizi. Bakalım neymiş? Hadi ilk olarak problemi okuyalım. Alttaki tabloda, Amerikan Census Bureau tarafından rapor edilen 1995-2002 yılları arası Orta Kaliforniya'nın gelir bilgileri bulunmaktadır. Peki, bulunsun. Dağılım grafiği yapıp denklemi bulunuz. Ve 2010 yılında Orta Kaliforniya'daki bir ailenin ortalama geliri ne kadardır? Bunu tahmin edeceğiz. Güzel. Bu soruda eğim ve y kesiminin anlamları nedir, nelerdir? İlk olarak bunu bulalım. Yapmak isteyeceğiniz ilk şey, kopyaladığım resimden verileri çekmek olacak. Böylelikle program, yani Excel, verilerimizi anlayabilir. Hadi birkaç tablo yapalım. İlk sütuna 1995'ten itibaren yıllar sütunu diyelim, biraz geniş tutalım sütunumuzu, buraya da ortalama gelir diyelim. Bu, Kaliforniya'daki bir aile için ortalama gelir. 1995'ten itibaren yıl 0 diyerek başlayalım. 0, 1, 2, 3, 4. Aslında isterseniz aşağıya indikçe bu şekilde program sizin eğiliminizi anlayıp devam ettirecektir. Yani birer birer arttırdığınızı fark edip kendisi devam eder. Excel'in özelliklerinden biri. Buradaki gelir rakamlarını direkt kopyalıyorum. Yani, yani 53.807 dolar, 55.217 dolar, 55.209 dolar, 55.415 dolar, 63.100 dolar, 63.206 dolar, 63.761 dolar ve son olarak 65.766 dolar. Buradakilere ihtiyacım olmayacak, o yüzden bu rakamlardan kurtuluyorum, bunları siliyorum. Yeterli veri girdiğimden emin olalım. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 8 girdim var. Verilerimi doğru kopyaladığımdan emin olmak istiyorum. Tamam, başlayabiliriz. Tamam. Ne yapacağınızı, ne istediğinizi biliyorsanız Excel'in çok kolay olduğunu göreceksiniz. Öncelikle verileri grafiğe yerleştirip, dağılım grafiği yapıp, ondan sonra da verilerin regresyonuna bakın. Bu kadar. Bütün yapmanız gereken verileri çekmek. Ondan sonra ekle menüsünü açıyoruz ve dağıtım grafiği seçiyoruz. Ondan sonra farklı dağıtım grafiklerini seçebilirsiniz. Şu anda sadece verileri grafiğe yerleştirmek istiyorum. Tamam, işte oldu. Benim yerime verileri grafiğe döktü. Tamam. Burası geliri, burası da 1995'ten beri olan yılları gösteriyor. Yani 1995'ten 2002'ye kadar. Burası 1995'i gösteriyor. Evet. 53.807 dolarlık değer var. 1996'da 55.217 dolar olmuş. Yani bütün verileri grafiğe geçirmiş. Şimdi eğilim çizgisini yapmak istiyorum. Bu tam olarak bir doğru değil. Eğer verileri iyi modelleyebildiysek, düzgün bir doğru olmasa da Excel bizim için düzeltecektir. Yukarıda doğruya yaklaştırmak için bir dolu seçeneğim var. Ben, ben şuradaki özelliği seçeceğim. Belki tam olarak görmeye olabilirsiniz ama noktaların arasındaki bir doğruya benziyor. Bana ayrıca doğrunun denklemini verecek bir fx özelliği var. Eğer buna tıklarsam, bakın burası işte oldu. Sadece uygulamakla kalmadı, aynı zamanda aynı verileri farklı bir grafik üzerine döktü. Bakın biraz daha büyüteyim, şimdi ne olduğunu anlayacaksınız. Bu özellik sadece verileri grafiğe geçirmekle kalmadı. Aynı zamanda grafiğin denklemini verdi ve eğilim doğrusunu da gösterdi. Tam burada bana denklemin y eşittir 1882.3x artı 52.847 olduğunu söylüyor. Eğim ve y keseni ile ilgili bilgilerimizi hatırlayalım. Y keseni burada 52.847'ymiş, Yani 0 yılında y eksenini bu değerde kesiyormuş. Yani bu modele bakılırsa 1995 yılında 52.847 dolar sahibi olduklarını söylüyor orta Kalifornyalı ailelerin. Gerçek verimiz bunun az üzerinde 53.807 dolar yani biraz daha fazla. Ama biz bütün bu verilere en yakın doğruyu elde etmeye çalışıyoruz. Excel tam olarak doğru üzerine bulunmayan bu noktaların her bir noktanın doğruya olan mesafesini en aza indirmeye çalışıyor. Ama doğru üzerine bu noktalar tabii ki doğru üzerine bulunmayacak. Burada biz matematiksel hesaplamalara girmeyeceğiz demiştik. Bize zaten güzel bir denklem verilmiş. Bu denklemi kullanarak geleceğe dair bazı tahminlerde bulunabiliriz. Eğer bu güzel bir modelse, bunu sorumuzu cevaplamak için kullanabiliriz. Şimdi biz bir dağılım grafiği çizdik. Aslında biz çizmedik, Excel bizim için çizdi. Denklemi ise burada kendiliğinden verdi. Soru bizden ne istiyordu? Bize 2010 yılı için ortalama yıllık gelir soruluyordu. Bunun için bize verilen denklemi kullanabiliriz. Burası 2002 yılına ait. Yılları altlarına yazayım şimdi. Bu 2002 yılı. 2010 yılı bu tarihten 8 yıl sonra. Şuraya bir sütun oluşturalım. Bunlar 1995 ve 96 yılları. Eğer bunların altındaki küçük kareyi tutup aşağı sürüklersem Excel birer yıl arttırdığımı anlayacak ve kendi otomatik olarak arttıracak. Eğer 1995 yılından itibaren dersem bir kez daha aşağı sürükleyeyim. 2010 15. yıl olacak. 1995'ten 2010'a 15 yıl. Evet. Burada sadece denklemi uygulamak kalıyor. Doğruyu kullanarak diyebiliriz ki, şuraya yazacağım, umarım okuyabilirsiniz. Doğruyu kullanarak diyebiliriz ki, 1882.3 çarpı x. Buradaki x, 1995'ten itibaren olan yıllar. Buradaki hücreyi seçebilirim ya da direkt 15 yazabilirim. Yani x eşittir 15. Sonra bununla 52.847'yi toplarım. Tahmini rakamı almak için Enter'a basın. Peki, sonuç 81.081.50 dolar. Evet, sonuç bu çıkıyormuş. Yani, Kaliforniya'da bir ailenin 8 yıl sonraki ortalama yıllık geliri, yaklaşık olarak 81.000 dolar olacakmış. Evet, güzel. Evet, umarım bunu ilginç bulmuşunuzdur. Verileri uygulamak ve kullanmak için bu tarz programlar Excel gibi programlar çok kullanışlı. Size doğrusal modellemelerin neden ilginç olduğu ile ilgili bir fikir vermiştir ve bu bilgileri kullanarak neler hesaplayabileceğinizi de görmüşsünüzdür. Biz burada doğrusal regresyonu kullanarak ekstrapolasyon hesabı yaptık.